Arkadaşlar selamun aleyküm. bir yeni videoyla yine sizlerin karşısındayım Çok yazanımız oldu tekrardan sizlere gaz ayar videosunu göstermek istedim Karbüratörlü araçlarda LPG'li araçlarda gaz ayarı nasıl yapılır elle onu sizlere göstermeye çalışacağım Daha önceden bununla ilgili iki tane videom vardı onları da hemen üst tarafa bırakacağım üst taraftan gidip bulabilirsiniz daha önce Kartal'ın gaz ayarlarını iki kez yapmıştım sizlere göstermek için. Şimdi bu aracımızda gaz ayarı nasıl yapılır elle yine sizlere tekrardan gazın ayarını yapacağız. LPG ayarımızı yapmış olacağız. Arkadaşlar hatırlarsanız videolarımı da izleyenler var ise LPG beynimiz burada. Bu tarafta basınç vidamız var. Hemen şurada da basınç vidamız var. Ben genelde bu şekilde ayarı yapıyorum. Bunun ayarında nasıl mesela örnek veriyorum hava filtresini yenilediniz eğer eski ayarında kaldıysa e, tekrardan gaz ayarı yapabilirsiniz sıcak mevsimde ayrı e, soğuk mevsimde de ayrı gaz ayarı yapıyorum yani havalar soğuduğunda tekrardan bir gaz ayarı ısındığında da tekrardan bir gaz ayarı yapıyorum ya da herhangi bir filtre ek falan yaptığınızda tekrardan gaz ayarı yapmam gerekiyor çünkü hava ayarı kaçmış oluyor ona göre de hava ayarlamamız için tekrardan LPG basınç ayarlarını yani LPG ayarımızı yapmamız gerekiyor ilk olarak yapacağımız işlemleri şöyle sizlerle anlatacağım ondan sonra uygulamalı şekilde sizlere göstermeye çalışacağım ilk olarak yapacağımız işlem şu arkadaşlar bu pirinç vidayı olabildiğince sonuna kadar sıkmamız gerekiyor tabi bunu sıkarken Roland düşecek Roland düştüğü için buradan gazı arabaya olabildiğince açacağız bu stop etmemesi için bunu kıstık bunu yükselttik e sonuna kadar sıkmaya çalışacağız pirinç vidayı sıkabildiğimiz kadar sıktık ondan sonraki yapacağımız işlemler şu burada basıncımız var basıncı da sıkmaya başlayacağız arkadaşlar bunu yavaş yavaş sıkarken bizim motorda rolenti olabildiğince düşecek Motor böyle istop etti etmeyecek arasında bir rolantiye geldiği zaman da elimizi buradan çekip arkadaşlar bu sıktığımız pirinç bidayı yavaş yavaş açacağız. O şekilde bir ayar yapacağız. Ondan sonra arabamızı 3000 devire ya da 3500 devire getirip buradan gazın açıklığını ya da kalmış kısmını ayarlayacağız. Arkadaşlar arabayı ısıtmamız gerekiyor burada gaz ayarı yapmadan önce arabanın da ısınması lazım Şimdi burada arabanın ısınmasını bekliyorum Araba güzelce bir ısınsın Ondan sonra LPG ayarına uygulamalı şekilde geçeceğiz Arkadaşlar bu arada beni desteklemek istiyorsanız videoya beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin takıldığınız bir yer varsa yorumlar kısmına yazın mutlaka cevaplamaya çalışacağım şimdiden beğendiğiniz için teşekkür ederim Evet araba aşağı yukarı ısındı şimdi gelelim pirinç vidamızı sıkmakla başlayalım bakın rol yükseldi ama hiç aldırış etmeden bunu şu an son kısmında arkadaşlar sonuna kadar sıktım İkinci yapacağımız işlem inşallah sesim duyuluyordur. İkinci yapacağımız işlem pirinç vidasını sıkmaktı. Rolenti düştüğü zaman bakın rolenti düştü şu anda. Biraz daha sıkıyorum. Biraz daha sıkıyorum. Biraz daha sıkıyorum. Rolenti şu an oldukça düştü. Şöyle gösterebilirsem. Sallantıyı. Motor sarsıntılı çalışmaya başladı. Şu an tam istop etti. Etmeyecek seviyelerinde. Çok az daha sıkabilirim. istop edeceğini anladığımda arkadaşlar yükseltiyorum bunu bakın şu an oldukça titreşimli çalışıyor burada arabayı istop ettirmemeye çalışın hatta şuradan da biraz daha gazı açalım ki tekrardan sıkmaya devam ediyorum Evet araba istobetti. Tekrardan marş yapıp çalıştırmaya çalışacağız. Burada bunu sıktığımız gibi şöyle bir buçuk tur açacağız. Ondan sonra marş yapacağız. Arkadaşlar eğer bu vanayı tekrardan açmazsanız arabanız çalışmayabilir istobettiği zaman. Şimdi tekrardan kısıyorum. Bakın motora. bu esnada pirinç vidayı açmamız gerekiyor evet, arabayı tekrardan çalıştırdım şimdi tekrardan daha yavaş bir şekilde pirinç vidayı sıkacağım şunu da olabildiğince açın arkadaşlar sallanmaya başladı şu şekilde biraz daha sıkabilirim ama Evet şöyle tornavida'yı hazırlayayım ben. Sonra arkadaşlar pirinç vidayı açacağız. Şu anki biraz daha sıkayım. Şu an çok sarsıntılı çalışıyor. Şimdi pirinç vidayı açarak rolantisini dengelemeye çalışacağız. Burada. Evet rolanti yükseldi. Şimdi tekrardan sıkayım bunu. Rolanti tekrardan bir düssün. Bunu hafif biraz daha sıkacağım. Evet şu şekilde araba tekrardan içi Tam çünkü oradaki milim ayarı bulmak lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi pilinç vidasıyla Roland'in en iyi çalıştığı ayarı buradan yapacağız. Bakın kısıyorum. Araba şimdi çalışmaya başlıyor. Bakın. Açıyorum Rolenti düzeliyor Şuradaki pirinç vidayla Daha fazla bunu sıkmayacağım çünkü tam esnada araba istop ediyor iki kez istop ettirdik Ama çalışıyor herhangi bir sıkıntı yaşamadık Bu pirinç vidayla da şimdi Rolenti tam olduğu ayarı getireceğim en yüksek arabanın en yüksek devirde Yani kulağınızla anlayacaksınız artık bunu ya da vakum tabancasıyla da anlayabilirsin ama tabii ki bizim elimizde öyle bir şey yok. En yüksek ayarda Pininç bideyi bırakacağız. Şimdi tekrardan bir ayar yapıyorum. Şimdi şöyle sıkayım. Bakın. Roland düşüyor. Açıyorum. Bunu da yavaş yavaş açın arkadaşlar. Yani şöyle milim milim açacaksınız. Hatta o şöyle bir gaz verin çekin tekrardan ben azaltıyorum çünkü ortasını bulmam lazım düşüyor daha fazlasına da gerek yok bir tur çevirdim mi? Düşüyor. Bu şekilde açıldı. Şu ayarda tam en yüksek seviyede çalışıyor şu anda. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Arabamızı şu gaz sen tutup 3000 3500 kulağınızı ayarlayacaksınız artık ya da yanınızda bir kişi varsa arabanın içerisine geçip 3000 3500 bandında ben genelde o bant ayarında yapıyorum. Gazın en iyi, en yüksek devirde çalışma ayarını yapacağız şimdi. Onu da şöyle olacak. İlk olarak gazı kapatacağız. Şuradaki mavi vanayı kapatacağız. Araba yine istobette etmeyecek devire gelecek. 3000 devirde elimizi tutacağız gazla ya da kulağınıza göre ayarlayın artık. Ondan sonra gazı yavaş yavaş açacağız mavi vidayı. Mavi vidayı açtığımızda araba artık daha fazla açsanız da aynı sesi çıkarıyorsa... O ayarı da bırakın arkadaşlar yine onun da ortasını bulacağız o şekilde ayarımızı tamamlayacağız. Arkadaşlar iki elle çalışacağım için şöyle size yakınlaştırarak göstermek istedim. Telefonda bir yere sabitledim şimdi size ayarının yapılmasını göstereceğim. Gaz ayarını tamamladık Şimdi şöyle bir tekrar maç yapalım Herhangi bir gaz pedalına basmadan Kontağı açıp Arkadaşlar Rolante ayarı bin küsurlarda Şu an fan çalışıyor arabanın Bine falan ayarladım Gayet oldukça iyi oldu Şimdi bir de Yoldaki performansına bakacağız dişinde falan değişiklik oldu mu? Yükselme oldu mu? Şöyle bir deneyelim. Bir kalkış falan yapalım. Let's mm go. -hmm. Arkadaşlar gaz iş falan oldukça seri bir şekilde yiyor çalışmasında en ufak bir sıkıntı yok Buraya kadar izlediyseniz bu videoyu da beğeneceğinizi düşünüyorum Arkadaşlar bugünlük LPG ayarı ile ilgili detaylı çekimim bu kadar Umarım video sizin hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Daha önceden de dediğim gibi yaptığım iki tane LPG ayarı daha var. Karbüratörlü araçta. Onun da linkini hemen üst kısmına ya da açıklamalar kısmına bırakacağım. Yine kendi ayarım. Oradan bakıp siz de kendi LPG ayarınızı yapabilirsiniz. Takılan Kafanıza takılan sorular varsa da yorumlar kısmına yazın. Oradan yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.